Evet burası Çankırı'da Trafik şube müdürlüğünün önü Şu anda Çankırı'nın Trafiğini denetleyen Trafik polislerinin Kendisinin kırmızı ışıkta ikinci sıraya arabaya Park ettiğini görüyorsunuz Sonra da bir esnaf olarak Biz park ettiğimizde bize ceza yazıyorlar Buyurun İkinci sırada Işıklarda bu yüzden ikinci sıra oluşamıyor. İkinci sıra oluşamadığından dolayı. Burası trafik yoğun saatlerde. Bulvarın baş kısmına kadar. Arabalar kuyruk oluyor. Şimdi bu polisler gelip benim işyerimin önünde bana yola park etme dediği zaman ben bunlara kendi kapılarının önünü daha temizlemedikleri halde. Gelip neyine itibar edin? Buna bir valinin kim ilgileniyorsa trafik müdürünün bir el atması lazım. Bu arabalara yazak. Bu çankırlılara yazık. Şu işe bakın. Kendisi ihlal ediyor trafik şubenin önünde ve bizim ihlal etti diye bize ceza yazıyorlar. Bu Böyle hak böyle hukuk olur mu?